Selam arkadaşlar ben Nurgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim maya kullanmadan yağ çekmeyen kıymalı ve ıspanak harçlı börekler kızartacağız. Evet hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz. 1 tane yumurta, dipüleme 2-3 yemek kaşık arası yoğurt, 1 paket kabartma tozu, tuz, biçimlik şeker. Ve aldığı kadar un. Un miktarını arkadaşlar bardakla ölçmedim. Göz kararı yaptım. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğuralım. Ele yapışmayan, çok sert de olmayan bir hamur elde edeceğiz. Eğer ki un miktarını kaçırırsanız biraz sütle yumuşatabilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok cıvıksa da biraz un katarak kıvamını katı yapabilirsiniz. Evet, kıvamı hamurumuzun bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi elimle bu şekilde hamurumu güzelce pürüzsüz e, olmasını istiyorum. Biraz yoğuruyorum. Şekil veriyorum. Hamurla biraz oynuyorum. Evet, katlayarak hamurumu güzelce yoğurdum şimdi bunu tasına alacağım üzerine kapak kapatacağım ee, iç malzemelerini hazırlayana kadar dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar Dilerseniz üzerine şeffaf folyo da örtebilirsiniz kapağınız yoksa evet, kıyma harcımız için bir tane soğan soğanı rendeliyorum yaklaşık 200 gram 200-250 gram arası kıyma tuz karabiber rendelemiş olduğumuz soğana kıymayı ilave ediyorum tuz ve karabiber de ekleyip güzelce karıştırıyorum kıyma harcını elde ediyorum ıspanakları da aynı şekilde bir tane soğan rendeliyorum ve iyice ıspanakları doğruyorum bir tane yumurta beyaz peynir tuz karabiber kırmızı toz biber biraz da yağ ekleyip lezzetlendiriyorum Harcımı, ıspanak harcımı da bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Evet. Ben iki çeşit yaptım. Çocuklar kıymalı çok seviyor. Eşim ıspanaklı seviyor. Herkesin gönlünü almak için ben iki harcla böreklerimi pişirdim. Sizler de isterseniz iki harçla deneyebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde kıymalı ya da ıspanaklı ya da arkadaşlar peynir de sade peynirden de kızartabilirsiniz. Hatta bu hamuru hiçbir şey katmadan da içerisine kızartabilirsiniz. İnanılmaz güzel oluyor. Yumuşacık ve gerçekten asla yağ çekmiyor. Vıcık vıcık yağ olmuyor içi. Denedikten sonra göreceksiniz. Evet artık malzemelerimiz hazır. Şimdi böreğimi yapmaya geçebilirim. Gördüğünüz gibi hamurumuz dinlendi. Güzelce kıvam aldı. Şimdi ortadan hamuru ikiye böleceğim. İkiye böldüğüm hamuru da eşit 9 küçük bezeye böleceğim. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi aşağıya da Eline sağlık çok güzel olmuş deneyeceğim herhangi bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve böreğimizin yapılışına devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hamuru ikiye böldüm. İkiye bölmüş olduğum hamuru da 9 eşit küçük bezeler yaptım. Bir tanesinden şimdi Bunları e, tabak altı büyüklüğünde açacağım ve kıyma harcı içerisine koyacağım. Kıyma harcı içerisine koyarken de arkadaşlar ekstradan malzemeler kullanacağım. E, bu şekilde e, denemenizi tavsiye ederim. Haşlanmış yumurta, acı, e, biber turşusu, e, zeytin, yeşil veya siyah fark etmez. Evet, Tabak büyüklüğünce açtım. Gördüğünüz gibi kıymayı koydum, kaşıkla sürdüm. Bir tane zeytinli doğruyorum. Acı bir tane de turşu koyuyorum. Biber turşusu. Ve yumurtayı da bu şekilde dilimliyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Çatalla kenarlarına bastırıyorum. Açılmasın kızarırken diye. Bu şekilde böreğimi tamamlıyorum arkadaşlar. Gerçekten müthiş lezzetli oldu. Evet şimdi tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç malzemesini koyduktan sonra... Çatalla bu şekilde güzelce bastırarak kapatıyorum. Evet, bütün bezilerimi bu şekilde açıp bu işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böreklerim artık kızartmak için hazırlar. Kıymalı böreklerim. Ocağa tavayı koydum ve yaklaşık 2-3 su bardak kadar sıvı yağ ekledim. Ya ısındıktan sonra kızdıktan sonra ocağın altını orta dereceye kıstım arkadaşlar. Hemen kızarıp yanmasın, içi çiğ kalmasın diye çok yüksek ateşte kızartmayalım. Böreklerimizi içerisine atalım. Kızartalım. Altın renk kalana kadar çevirerek. Görüyorsunuz böreklerimiz harika kızardılar. Bu tarafı şimdi çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde kızartacağım. İçinde çiğ kıyma olduğu için çok yüksek ateşte kızartmıyoruz. Dediğim gibi orta ateşte kızartıyoruz. Dışı çıtır çıtır oluyor. Piştikten sonra yumuşayacak. İçine asla yağ çekmeyecek arkadaşlar. Şimdi burada size de pişmiş halini göstereceğim. henüz çok sıcaktı ama ben bir tanesini bu şekilde açtım sizlere göstermek istedim görüyorsunuz yumuşacık ve asla yağ çekmiyor lezzeti de inanılmaz güzeldi arkadaşlar yanına bir çay tamamdır ben genelde bu şekilde kızartma böreklerinin yanına pekmez acı sos reçel de kullanıyorum bilmiyorum ama çok yakıştırıyorum o şekilde ben genelde börekleri yiyorum size de denemenizi tavsiye ederim Evet ıspanaklı böreklerimi de aynı şekilde açıp iç harcından koyuyorum ve bu şekilde kapatıp çatalla bastırarak iç harcı çıkmasın diye güzelce kapatıyorum. Aynı şekilde ısınmış yağda böreklerimi altın renk kalana kadar kızartacağım. Evet ıspanaklı kızarıyorlar, nefis görünüyorlar. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Yapan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Hangi haçtan yaptığınızı, nasıl olduğunu, yağ çekti mi çekmedi mi bizimle yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Evet henüz çok sıcaktı. Elimi de burada yaktım böleceğim diye sizler için feda olsun.